Herkese merhaba. Yeni bir videodan. Ee, bu videoda uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyi yapacağım. O da aslında Amerika'daki market alışverişini göstermek. Ama biliyorum ki market alışverişi adı altında çok fazla içerik oluyor ve ben böyle tipik bir şekilde masadının karşısında hani şunu aldım bunu aldım, bu fiyatı aldım dansa aslında birazcık burada Türkiye'den farklı olarak nasıl marketler var, ne gibi çeşitler var onu göstermek istiyorum. O yüzden bu video içerisinde birkaç farklı, daha lüks, daha ucuz birkaç farklı süper beraber geziye olacağız. Belki çok alışveriş yapmayacağım ama yaptıklarımı göstereceğim ve en azından dükkanların içinde neler var, ne gibi farklılıklar var, nasıl yerler var bunlardan bahsedeceğim. I don't have irohun really the... irohun süpermarket market. Hatta eğer Netflix'te You, Feel, you dizisini izleyenler varsa burada çocuğun çalıştığı süpermarket buradan esinlenerek yaratılmıştı. Gerçekten çok lüks segment bir süpermarket. Ve değişik şeyler var. Şimdi girelim bakalım neler varmış. Mesela Amerika'da bence en değişik şeylerden bir tanesi çoğu şeyin böyle hazır halinin bulunması. Bu benim mesela geldiğime çok etkilemiş. Çünkü özellikle öğrenci vesaire gibi ya da iş zamanı olmayan insanlar için çoğu şeyin böyle hazır versiyonunun bulunması o kadar pratik oluyor ki. Mesela yıkanmış oluyor bunlar ve direkt atıp kaynatıyorsunuz. İşte bakın mesela kabak ve karışımı. Ya aslında şu an gördüğünüz gibi burada e, tam ilk girişte tamamen daha manavvari bir kısmını görüyoruz. E, yani aslında bu manav kısmı her yerde var diyebilirsiniz ama daha burada biraz daha temiz, işte biraz önce dediğim gibi daha çeşitlenmiş, her şeyin böyle kesik hali olan, düzenli ve genelde böyle yıkanmış, hazır, hemen fırt, fırt diye hızlı yapabileceğiniz şeyler var. Şu hızlıca manav kısmını gösteriyorum. <gülüyor> Biraz önce söylediğim gibi bakın mesela meyvelerin bile böyle bu kadar hazır hazırlanmış hali var. Bunlar tamamen yıkanmış doğranmış. Direkt açıp yiyebiliyorsunuz. Mesela granola yapıyorsunuz. Üstüne sadece bunu alıp koyuyorsunuz. Ama bakalım. Mesela bu bir tanesi 6,5 dolar. Yani neredeyse 50 lira. Hayır. Fiyattan bahsetmişken mesela şunların fiyatına da bakalım. Yine dediğim gibi bir şey kesilmiş hali 7 dolar. Yine bir 50 liraya denk geliyor. Mesela bakın şey. Şeyler bile. Terezler bile bu şekilde çok güzel düzenlenmiş. Mesela bu 9 dolar. Ama kavanozuyla şık. Badem 10 dolar. Ama bu düşünsenize bu kadar küçük bir badem 10 dolar. Sonra burada mesela çikolatalı kaplı şey var. Badem var aynı zamanda. İn i̇ncir. Kuru incir. 6,5. Bu kadar çıktı Düşünebiliyor musunuz? buranın en güzel e, özelliklerinden bir tanesi. Çok fazla vegan, vejeteryan, gluten free, glutensiz vesaire böyle non-dairy yani süt kullanılmadan falan çeşitli bulmanız. Aslında bu aynı zamanda Los Angeles'a da özgü bir şey. Mesela New York'ta belki daha az bulabiliyorken bunu. Los Angeles'ta bu tarz seçenekleri çok bulabiliyorsunuz. Çünkü burası bu veganların yani çok bu tarz Yemek kültürü olan insanın olduğu ve bu çeşidin çok şekilde işletmeye döküldüğü bir yer. Ama Euro'nun özellikle hani tüm marketler arasında en çok bu tarz şeyleri bulabileceğiniz market diyebilirim. Bence yine en e, buranın özelliklerinden biri çok düzenli olması. Yani mesela baksanıza pirinç alıyorsunuz ama kavanozuyla bu kadar düzenli mi? Ve pirinç 7 dolar. Normalde daha normal bir markette ben buna bunun iki katı bir belki dört dolar verecekken neredeyse bir buçuk katı fazla diyebilirim burası için. Mesela da dolaplar bile o kadar düzenli ki. Mesela biraz önce dediğim gibi bakın mesela burada değişik biraz ekmekler var. Çeşitlere bakalım. Gluten free, grain yok, coconut bread, almond bread. Um, yine böyle farklı bir şey. Mesela quinoa bread, yani quinoa'dan bir bread. Mesela normal ekmek yiyemeyenler için neredeyse 15 farklı çeşit ekmek seçeneği var. İşte devam ediyoruz. Yine buradan, hmm, burada biraz daha yine hazırla, hazır, e, böyle mesela tavuklu sebze hazırlanmış ve kavanoza konmuş. Direkt alıp evinize koymanız için bunlar. <gülüyor> Değişik essential oil'lar, yani bu sağlıklı yağlar ve ilaçlar da bulabilmeniz. Şimdi biraz onları göstereceğim. Mesela burada ekinezya var. Ee, suyunuza damlatabiliyorsunuz, direkt dilinize damlatabiliyorsunuz. Mesela bu imininizi arttırmak için, bu enerjiyi arttırmak için. Bu mesela çok stresliyseniz onun için. Böyle mesela seçenekler var. Eee... Daha sonra burada gördüğünüz yine ilaçlar var. Burada aslında ilaç kültürü bize göre çok farklı. Aslında burası ilaç mantığı drug diye geçtiği için drug storelarıyla çok meşhur. Bir marketse de onları biliyorsunuz. Normal kendi drug da gidebiliyorsunuz. Hayır. Ama yani burada hani bizim mantığımızda sadece eczaneden aldığımız şeyleri hiçbir reçetesiz buradan alabiliyorsunuz. İlaç kültürleri çok farklı ve çok gelişmiş. Hani bu iyi kötü tartışılır tabii ki ama e, bence daha böyle alternatif reçetesiz ilaçların bu kadar çeşitlenmesi güzel bir fırsat. Tabii ki her marketin olduğu gibi buranın da hayvan bölümü de var. Şöyle sütlerin havalılığına bakın. Yine böyle hani almond milk, coconut milk gibi işte şey yulaf sütü gibi çeşitlerin daha fazla olduğu bir yer. Dediğim gibi Amerika'da aslında bu tarz şeyleri zaten çok rahat bulabiliyorsunuz ama buradaki çeşit ve kalite hepsinden daha fazla ama aynı zamanda fiyat olarak da daha yüksek. Ya zaten şöyle baksanız, şu bu kadar düzenli olması bile insana burası pahalı demiyor mu? <gülüyor> Amerika'daki bu değişik içeceklere bayılıyorum. Bu mesela soda ama şeyle. Çilekli soda. Ama ne kadar tatlı bir paketi var. Şuna bakın. Ne? Beyaz üzümlü soda. Bu rengi yerim. <gülüyor> yemek bölümü var. Mesela hazır sushi'den tutun. Şu şekilde. Hazır salata. Bu şekilde açık düfe gibi oradan gidip seçtiğiniz yemekler. Burada gelip mataları var. Yemek de yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Mesela burada da vegan tatlılar var. Onları da göstereyim. Böyle Coco Bowls. Bunlar evde yapabileceğiniz şeyler. Ama isterseniz burada 10 da var, verirsiniz. Rowe. <gülüyor> i̇şte böyle tatlı. Keto Brownie. Yine mesela... Son olarak her şubesinde böyle bir kafesi oluyor. Ve yine çok değişik, çok tatlı şeyler yiyip kahve içebiliyorsunuz. De dediğim gibi böyle yemek alıp da dışında oturabiliyorsunuz. içeride de oturanlar var. Iroh'ın turumuzun sonuna geldik. Bu kısa kısa videolar olsun istediğim için aslında her markete bir video ayırmak daha güzel bir fikir gibi geldi. O yüzden e, videonun bu kısa bölümünden size bay bay derken başka bir marketin bölümünden tekrar merhaba diye olacağım. O yüzden lütfen kanala Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bütün videolardan haberiniz olsun.